Ne dediler? Amerika çok büyük resesyona giriyor. Şirket bilançoları birer facia. Gelecek bu sezon çökeceğiz. Cuma günü ve pazartesi günü bilançolar gelmeye başladı. Çöküş mü, yok. Evet, daha büyük teknoloji firmalarına gelmedik ama şu andaki öncü göstergeler ...Amerika'nın bir resesyonda falan olmadığını gösteriyor. Varsa da bu resesyon en azından şirket bilançoların bundan haberi yok. Bakın burası dün açıklanan bilançoların hisse seyretleri üzerindeki etkisini gösteriyor. Dün açıklanan bilançolar, STT, Schwartz, MTB şirketin hepsinin tek tek ismine girmeye gerek yok. Bizim için mühim olan açıklama sorusu neler olmuş? Bakıyorsunuz böyle radikal bir şey var mı? Mesela bir resesyon piyasasında hepsinin kırmızı olmasını beklersiniz. Hayır ağırlıklı olarak aslında yeşildeler görüyorsunuz. Bakın devam ediyorum şu aşağıya. Lütfen kursorun okunun olduğu yere bakın. Kırmızıların ne kadar az olduğunu göreceksiniz. Çok korkuluyordu Charles Schwab'tan Açıkkası bundan ben de biraz çekiniyordum. Dün ne yaptı? Yukarı gitti o da. %1.78. Tık demedi. Bakıyorsunuz burada. Bir tane sıkıntılı hisse senedimiz var. State Street. Küçük bir banka. Ondan bolca mevduat çıkışı olmuş. Bekliyorduk aslında biraz. %8.88'lik bir düşüş var. Onun dışında %20 yükselenler mi istersiniz? Karmanç orban yani normal zamanlardaki gibi aslında her şey. Hiç de böyle bir resesyon ortamı yok. Çoğu şirket cira hedeflerini, kâr hedeflerini tutturmuş durumda. Ve çoğu şirket Wall Street analistlerinin beklentisi doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. Eğer bana inanmadıysanız bir önceki güne gidelim. 14 Nisan Cuma günü olmuş. 14 Nisan Cuma'ya baktığımızda yine burada bir sürü yeşil görüyoruz. Kırmızı neredeyse hiç yok. Olan kırmızılar da çok hafif kırmızılar. Nerede bu resesyon ya? Şimdi burada iki şekilde bakabilirsiniz. Elbette bu şirketlerin pek çoğunun karlılıklarında ve cirolarında bir önceki yıla göre küçülmeler var. Fakat zaten bunlar fiyat beklentisi içine gömüldüğü için daha önceden fiyatlamalarda bir sorun olmuyor. Ha, evet yani düşmüş ama zaten böyle bekliyorduk diyor yatırımcılar. Bir kısmı da olumlu yönde şaşırtıyor. Dün Charles Schwab'ın yaptığı gibi. Bu nedenle şu anda bizim değerli ezberci ekonomistlerimizin bahsettiği resesyonun, Etkileri de henüz görmüyoruz. Belki ileride bir yerde görürüz. Onu da pek sanmıyorum. Onu da ileride anlatacağım. Kaldı ki benim gibi teknoloji şirketlerine yatırım yapıyorsanız bu günlük hareketlerin, FED faizin ne olduğunu falan uzun vadede gerçekten hiçbir önemi yok. Teknolojiye odaklanmayı sevmemin sebebi o. Ben aslında zaten bir de değilim. İnovasyon konusunda danışmanlık hizmetleri, eğitim hizmetleri veren birisiyim. Ve inovasyon konusu öğrendiklerim bana gösterdi ki inovasyon yapmayı beceren şirketlere yatırım yapmak insanın uzun vadede en zengin edecek şeydir. Yatırım tavsiyesi vermiyorum sadece bazı verilere bakacağız. Mesela sevgili Tesla'm benim. İlk çıktığı günden bugüne hisse senedinin değeri %15.848 artmış. İşte burada görüyorsunuz 2010'ların başından itibaren artış. %15.848 günlük tartışmaya değer mi ya şirketin nereye gittiği belli yeter ki inovasyon yapmayı becersin hala başka çok önemli bir şirket sevgili Nvidia %64735 artış değeri ilk çıktığı günden beri rakamı iyi anlayın diye söylüyorum 100 dolar koyuyorsun 64735 dolar alıyorsun Nvidia inovasyon yapmayı becerdiği sürece sorun yok Altına, maltına o yüzden ilgilenmiyorum. Yaldızı, taş 10.000 yıldır aynı. Biraz artsan olacak, biraz azarsan olacak. Kafa yormaya bile değmez benim gözümde. Kendinizi çok korumak istiyorsanız bir miktar kenarda belki bulunabilir ama işte altını lütfen getirirsiniz, bunlarla bir kıyaslayın. Başka iki önemli teknoloji şirketi. Bir tanesi Google, bir tanesi Apple. Google'a baktığımızda ilk çıktığı günden beri getiri %4.134, biraz zayıf. Apple'ınki %33.594. Peki neden Google'unki biraz zayıf, Apple'inki biraz daha yüksek? Tesla ve Nvidia'nınki daha da yüksek temel sebebi inovasyon becerileri. İşte burada hikayemizi biraz ayıracağız çünkü hala Google bir teknoloji firması mı Emin değilim. Google artık daha ziyade kendi içine kapanmış bir geleneksel firmaya dönüştü bence. Bundan dolayı inovasyon da yapamıyor. Bundan dolayı yapay zeka yarışına katılamıyor ve Google erime halinde. Bir teknoloji şirketine yatırım yapıyorsanız uzun vadede nereye gideceğine ilgileniyor olmanız lazım. Ben Google'un uzun vadede gittiği yeri hiç iyi görmüyorum. Apple'ın ise epe eleştiriliyor. İnovasyon becerisinde düşüş var deniyor. Bu eleştirilerin bir bölümüne katılıyorum da ama Apple'ın hala iyi yolda olduğuna inanıyorum. Gelin size bu iki şirkette dün yaşananlardan örnekler vermeye çalışayım. Vizyonumu sizle paylaşayım. Önce Google'a bakalım. Bu ekrandaki Google'un gelir gider tablosunu gösteren böyle bir özet, sembol. Google'un gelirlerinin büyük bölümü arama motorundan geliyor, 40 milyar dolara yakın oradan geliyor. YouTube'dan 7 milyar dolar kazanıyor. Network'ten 8.2 milyar dolar, bu ne demek biliyor musunuz? Mesela bir gazetenin sitesine gittiniz, orada yukarıda reklam görüyorsunuz, o yine Google tarafından oraya yerleştirilmiş bir reklam olabiliyor, ona network reklamları diyoruz. Onun dışında, bulut hizmetlerinden gelirleri var, ürün satıyor, Amerika'da telefonlar satıyor. Bunlar ki de şurada görüyorsunuz ama, Anlaşılıyor ki Google eğer arama motoru tarafında bir kayıba uğrarsa, bu arama motoru kaybı aynı zamanda network'ü de etkilerse, çünkü alışkanlığımız Google.com'a gidip oradan istediğimiz mesela gazeteye bağlanıyoruz. Bu durumda o gazetenin üst tarafında istediğimiz reklamı da gösteriyor. Bu ikisinin toplamı 50 milyar dolara yakın ediyor ve Google neredeyse tamam bunlar. Ve Google burada şu anda çok büyük sorun yaşıyor ve bence bu sorunu çözmek yolunda da işi gittikçe zorlaşıyor. Dün bomba gibi bir haber düştü, Samsung artık Google'u yerleşik arama motoru olarak kullanmayacağını, onun yerine Bing'e geçeceğini söyledi. Microsoft'un Bing'ine. Neden? Çünkü Microsoft Bing, yapay zeka ile birleşince harika şeyler yapıyor. Daha evvel videolarında bahsetmiştim, Samsung o yüzden Google'dan vazgeçiyor. Google, Samsung cihazlarında var olabilmek için Samsung'a yılda 3 milyar dolar para ödüyordu. Neden bu parayı ödüyor? Çünkü o arama motorları üzerinden gelen kitleye reklam gösterip gelir elenebiliyor. Ama esas büyük hikaye burada Apple. Google, Apple'a yılda 20 milyar dolar para ödüyor. Ya bakar mısınız Steve Jobs'un ve Apple'ın şaheslerine birisi sana yılda 20 milyar dolar para ödüyor sadece telefonlarındaki ana arama motoru olmak için akıl almaz gerçekten Apple muazzam bir şirket. Ve Google şu anda Samsung'u kaybediyor. Samsung'u kaybetmek demek aslında Android cihazlar piyasasındaki en önemli oyunculardan bir tanesini kaybetmek. Bu diğer Android oyunculara da yansıyabilir ve bir anda da belki Apple tekrar pazarlığa oturmayı düşünebilir. Der ki o zaman bana 20 milyar dolar değil de 30 milyar dolar versen. Veyahut da Apple şöyle düşünebilir. Galiba Microsoft Bing hakikaten daha güzel bir çözüm. ...o halde biz de ona geçelim. Niye biz bu taşıyoruz? O yüzden Google'un başı gerçekten dertte. Peki neden kaybediyor bu müşterileri? Çünkü Google'daki inovasyon motoru durmuş durumda şirket artık yönetilen bir şirket. Google'da çalışan arkadaşlarım var zaten uzun zamandır onlardan bunları dinliyordum. Google artık tipik bir şirkete dönüştüğünü, o inovasyon becerisini kaybettiğini... ...idari felaket bir bürokrasiyle boğuştığını hep anlatıyorlardı. Demek ki dedikleri doğruymuş. Muhtemelen Google'da yakın zamanda ciddi yönetim değişiklikleri olur... Ama ben Google'la ilgili uzun vadeli yatırım açımı kaybetmiş durumdayım çünkü şirket inovasyon yapamıyor. Şimdi diğer hikayeye gidelim. Apple'a gidelim. Şimdi Apple'la ilgili çok eleştiri var. Artık inovasyon yapamıyor, yeni ürünler çıkartamıyor. Steve Jobs'un ölümünden sonra aslında temelde iki kategori çıkarttılar. Saatler, şu anda dünyada pazar liderler, Kulaklıklar, onda da dünyada pazar liderler. Onun dışında ürünlerini iyileştiriyorlar, deneyimi iyileştiriyorlar. Ciddi bir inovasyon yapmıyorlar gibi gözüküyor. Çünkü maalesef çoğu insan olaya sadece donanım boyutundan bakıyor. Orada ben de eksik olduğunu düşünüyorum. Ama Apple aslında çok akıllı bir oyun oynuyor. Apple'ın önünde gidebileceği çok ciddi bir büyüme yolu var henüz. Bu yollardan bir tanesi yeni pazarlarda açılmak. Ben bilmiyordum mesela Hindistan'da ilk mağazalarını daha bu hafta açtılar. Hindistan şu anda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi, en hızlı büyüyen nüfusu. Çin'den falan da hızlı büyüyor hem ekonomisi hem nüfusu. Teknolojide çok meraklı bir toplum. Apple tabii daha evvel orada satılıyor, satılmıyor değil. Ama Apple mağazası yok ve biliyoruz ki... Bir Apple mağazası gelince, Apple'ın o ülkedeki toplam satışları artıyor. Çünkü deneyimi artıyor, işin havası artıyor vesaire, Türkiye'de benzeri yaşandı. Daha oraya yeni gitmiş, çok da hoş bir şey yapmışlar, yeni bir logoda koymuşlar. Yani bu tip şirketlerin Tesla için aynı şey geçerli, daha dünyada gidecekleri çok yer var. Yayılacakları çok yer var, bunlar çok güçlü markalar ve bu markalar sayesinde elde edebilecekleri yeni müşteri kitleleri var. Ama daha önemlisi Apple'ın inovasyon bacağı durmuyor. Yine dün yayınlanan bir haber. Apple artık mevduat bankasına dönüşüyor. Ne demek istiyorum? Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple ödeme diye bir çözüm var. İşte dijital bir cüzdan bu. Bunun üzerinden sadece ödeme yapılabiliyordu. Artık Apple diyor ki yok onun üzerine paranızı tutabilirsiniz. Ben de size mevduat faizi verebilirim diyor. %4.15'lik hiç de fena olmayan da bir faiz veriyor. Amerika için bu çok yüksek bir oran dolar bazında. Şimdi bunun yaratacağı etki düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki affluent market dediğimiz yani varlıklı insanların çok büyük bir Apple kullanıcısılar. Aynı şekilde Amerika'da da durum böyle. Ve bu insanlar bir anda ellerindeki telefonun aynı zamanda bir bankada olabildiğini görüyorlar. Bunun deneyim kolaylığını düşünün. Apple eminim bunun deneyimini de harika tasarlamıştır her zaman olduğu gibi. Apple buradan yepyeni bir pazara veriyor Ve bundan dolayı ben bankalara değil... Apple gibi ürünlere yatırım yapmayı tercih ediyorum. Apple'ın cüzdanının dünyanın en büyük bankasına dönüşme ihtimalini çok yüksek olduğuna inanıyorum. İşte bu nedenle bana altın, gümüş falan bunları sormayın. Bunlar 10 bin yıldır varlar. İnsanlar özellikle altına niye bilmiyorum bir şekilde bir değer de at veriyorlar. Ekonomistlerin ezberlerine göre ekonomiler kötüye giderse, ortalık karışırsa insanlar altın alır. Bilmiyorum bence Bitcoin daha iyi. Ama ilgimi çekmiyorlar çünkü üzerinde bir inovasyon yok. Oysa bu tarafta inovasyon şirketlerinde inanılmaz şeyler yapılabiliyor ve sektörler değişiyor. Mesela son anlattığım örnekte hala bir geleneksel bankanın bilançosunu gerçekten merak ediyor musunuz? Hiç merak etmiyorum yeter ki bana ilişmesin. Ben Apple'ınkini merak ediyorum. Anlattıklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil ama ben Nasdaq'ta işlem gören teknoloji şirketlerinin en önemli uzun vadeli yatırım fırsatları olduğunu inanıyorum. Kısa vadede dalgalanmalar olabilir, bu şirketlerin hisseleri düşer kalkar... ...bir sürü şey olur ama ben buraya uzmanlaşmanız gerektiğini ve en azından... portföyünüzün bir bölümünü burada tutmanız gerektiğine galiba inanıyorum. Bu nedenle de YouTube kanalımda, YouTube kanalı üyelerime sık sık... ...Nazlak Borsası'nda işlem gören teknoloji ile ilgili detaylı sunumlar yapıyorum. Mesela daha dün Tesla'nın çarşamba günü yayınlanacak bilançosu hakkında bir yayın yaptım. Mutlaka gelin, izleyin. Çok yararlı olacağını düşünüyorum size içinde. Ayrıca Nazlak Borsası'na nasıl yatırım yapılacağı konusunda bir de eğitimim var... Dokuzuncu tekrarını açıyoruz. Bu hafta 8 tekrarı tamamlamıştık. Ona da gelin. Çünkü bu büyüme şirketlerinin tabii riskli yönleri de var. Bu kendine özgü bambaşka bir oyun. Buraları öğrenmekte de fayda var. Siz yine istiyorsanız geleneksel yatırım araçlarında durun ağırlıklı olarak ama bir bacağı buraya bir atın ya. Buradaki fırsatlar çok daha büyük. Dünyayı değiştirecek şirketler buralardan çıkıyor. Sevgili kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Soru ve yorumlarınız varsa her zaman gibi aşağıya bekliyorum.